Bugün 29 Temmuz 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcundaki ay güne ateşli ve cesur enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay ile Kova burcundaki Satürn arasındaki olumlu açı günlük işlerde ve organize planlı olmamıza yardım edebilir. Görev ve sorumluluklarımıza odaklanabilir, daha pratik çözümler üretebiliriz. Ciddi ve kararlı olacağımız bu saatlerde uzun vadeli hedeflerimize de yönelebilir, plan ve programlar yapabiliriz. Aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar da zihnimizi meşgul edebilir. Olgun kişiler ve otorite pozisyonlarıyla önemli konular konuşmamız hatta bazı tartışmalar yapmamız mümkün. Bugün Mars, Aslan Burcundan ayrılarak Başak Burcu'na geçecek. Mars 15 Eylül'e kadar Başak burcunda ilerleyecek. Bu dönemde çalışkan ve titiz enerjilerle iş, hizmet, eğitim, günlük yaşam, sağlık, beslenme alanlarına odaklanabilir, daha dikkatli ve düzenli davranabiliriz. Zaman zaman hem kendimize hem de çevremize karşı kontrolcü, eleştirel ve mükemmeliyetçi olmamız mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.